y eşittir x artı 1 ve x kare artı y kare eşittir 25 denkleminin çözümü nedir? Güzel! Önce yapmaya çalıştığımız şeyi gözümüzün önüne getirelim. Bu iki denklemin grafiğini kabaca çizelim. Bu y eksenimiz olsun, bu da x eksenimiz. x kare artı y kare eşittir 25. Bu merkezi 0 ve yarı çapı 5 olan bir çember olacak. Problem çözmek için bunu bilmenize gerek yok ama görselleştirmenin faydası olacaktır. Burası 5 olacak, burası da 5 olacak, bunlar da eksi 5'ler. Bu denklem bu noktalarla ifade edilir. Yani bu denklemi bu noktalar sağlar. Elimden geldiğince bir tam daire çizmeye çalıştım y eşittir x artı 1 ise, y eksenini 1'den kesen ve eğimi 1 olan bir denklemdir. Evet, y eksenini 1'den kesiyor ve eğimi 1. Çizersek şöyle bir şey olacak. Çözümümüz bu iki denklemde uygun noktalardır. Yani bu nokta ve bu nokta. Peki bu noktaları tam olarak nasıl bulacağız? En kolay yol, daha doğrusu genellikle en kolay yol, bu denklemlerden birini diğerinin içinde kullanmaktır. Bize y'nin değeri verilmiş. İlk denklemde y yerine x artı 1 kullanabiliriz. Yani x kare artı y kare eşittir 25 demek yerine, x kare artı x artı 1 kare eşittir 25 yazacağız. Şimdi x'i bulabiliriz. x kare, artı x kare artı 2x artı 1. Bu da eşittir 25. Yani 2x kare artı 2x artı 1 eşittir 25. Şimdi ikinci dereceden denklem çözümüyle sonuca ulaşacağız ama önce denklemi 0'a eşitlememiz gerekiyor. O halde iki taraftan da 25 çıkaralım. 2x kare Artı 2x, eksi 24, eşittir 0. İşlemi sadeleştirmek için iki tarafı da 2'ye bölelim. x kare, artı x, eksi 12, eşittir 0 oldu. İkinci dereceden denklem çözümüne gerek bile kalmadı. Hemen çarpanlarını ayıralım. Ne yapacağız? Çarptığımızda eksi 12 ve topladığımızda artı 1 olan iki sayı hangileridir? Ve tabii ki artı 4 ve eksi 3. O halde, x artı 4 çarpı x eksi 3. Bu da eşittir 0. Demek ki x ya eksi 4'e ya da 3'e eşit olacak. Grafiğe dönersek bu taraf x'in eksi 4, bu tarafta 3 olduğu durum. Neredeyse bitti. Şimdi tek yapmamız gereken bunlara uygun y'leri bulmak. Bunun için elimizdeki en basit denklemi kullanalım y eşittir x artı 1. x'in eksi 4 olduğu durumda y eksi 3 olur. Grafikte burası da eksi 4'e eksi 3 olarak yazılır. x'in 3 olduğu durumda ise y 4 olur. Grafikte de 3'e 4 şeklinde yazılır. Bu ikisi doğrusal olmayan bu denklemin çözümleridir.